Merhabalar, tanıştırayım bu arkadaşımız Peter ya da kısaca Pete. Pete kendisinin çok başarılı bir yatırımcı olduğuna inanıyor. Kendisine ve para yönetme becerisine o kadar inanıyor ki günün birinde şunu diyor. Ben bir şirket kuracağım, kurduğum bu şirkete para yatıracak yatırımcılar bulacağım ve sonra da toplanan o parayı yöneteceğim. Yönettiğim bu para üzerinden de küçük bir komisyon alacağım ki, komisyon alacağım ki bu işi daha iyi yapabilmek için analistler işe alayım, gereken bilgisayarları alayım, ofiste lazım falan filan. Sonuçta gidip şirketi kuruyor. Ve şirketimizin şimdi kaç payı olsun, kolay bir sayı seçelim. Diyelim ki kurduğu bu şirketin dört payı var. Dört pay dememin sebebi hesaplama kolaylığı sağlayacak olması. Gerçek hayatta yüzlerce veya binlerce payı olabilir. Ama diyelim ki yeni kurulan bu fon şirketinin sadece 4 payı var ve Pete tabiatıyla bu 4 payın da sahibi. Pete, kurduğu bu şirkete 400 dolar yatırıyor. Veya şöyle de düşünebilirsiniz, Pete bu kurumdan 4 payı, tanesi 100 dolardan satın alıyor. Her pay 100 dolar değerinde. Aldığı fon payları da bunlar. Burada çizdiklerim. Sonra gidip Kurduğu bu şirketi SEC'ye SEC, SEC e kaydettiriyor. Bu arada şunu da belirteyim, ben genel olarak yatırım fonu mekanizmalarını anlatıyorum. Örneğin Amerika'daki düzenleyici kurumun adı SEC. Türkiye'de ise yatırım fonlarını ve genel olarak tüm menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen kurum SPK yani sermaye piyasası kurulu. Temel bilgiler aynı, ama her ülkede ilgili kanunlar, mevzuat, başvuru prosedürleri falan filan farklı. Kısacası, Pete gitti ve yatırım fonunu resmi otoriteye kaydettirdi. Fonu yönetmek üzere bir fon yönetim şirketi kurdu ve bunu da gidip kaydettirdi. Kurduğu fon yönetim şirketinin ismi de Pete's Incorporated olsun. Pete, resmi otoriteye tescil başvurusunda bulunurken şunları söylüyor. Şirketimizi kurduk, ileride yeni müşterileri de paylar satacağız. Bu satıştan gelecek parayı ben yöneteceğim. Bunun karşılığında da yönetimim altındaki varlıkların belli bir yüzdesini komisyon olarak alacağım. Yönetimim altındaki varlıklar, yani müşterilerden topladığım ve yönettiğim paranın toplamı. Ya da kısaltalım, yönetim altındaki varlıklar yerine yav diyelim alacağım bu yönetim ücreti Peter Incorporated, Pete Incorporated şirketi'ne gelir olarak kaydedilecek. Yönetim ücretinin de yıllık bazda %1 olduğunu düşünelim. Şimdi YAV, YAV sadece 400 dolar. 400 doların yıllık %1 yönetim ücreti kesintisi dersek bu bir yılda 4 dolar eder, değil mi? 4 dolar. Kendisini SEK'e kaydettirdi, yatırım fonunun tüzüğü oluştu, artık halktan para toplayabilir yatırım fonu için. Artık kendisini müthiş başarılı para yöneticisi olarak lanse edebilir. Tabii gerçekten müthiş başarılı mı onu bilmiyoruz henüz. Yatırımcılardan yönetilmek üzere para toplayabilir artık. İlerleyen videolarda göreceğiz bazı fon tipleri tanıtım, reklam yapamaz. Yani sıradan vatandaştan para alamaz bunun en iyi örneği hedge fonlar. Hedge fonları sadece nitelikli yatırımcı olarak adlandırılan belirli koşullara uygun büyük yatırımcılardan para toplayabilirler. Pete'in kurduğu yatırım fonu açık uçlu bir fon. Yatırım fonlarının çoğu da zaten bu tiptedir. Diyelim ki ben de broşürlerini inceliyorum, anlattıkları da mantıklı geliyor ve ben gidip Peyton'ın müşterisi olmaya karar verdim. Benim paramda Peyton'ın yönetmesini istiyorum. Yani Eren, Pete'e gidiyor, 100 dolar ödüyor ve bir pay yatırım fonu alıyor. Pete burada yeni bir pay oluşturdu ve bunu da Eren'e verdi. Eren bir payı aldı ve karşılığında fona 100 dolar yatırdı. Fonda artık 500 dolar var. 100 dolar daha ekledik. Peki şimdi Pete'in yıllık yönetim ücreti ne kadar olacak? 500 doların yüzde biri. Yani 5 dolar yönetim ücreti kazanacak. Ve diyelim ki Pete parayı çok iyi yönetti ve yatırım fonunun toplam varlıklarının değeri 1000 dolara ulaştı. Bu durumda bu 1000 dolarlık değer 5 paya bölünecek. Ve yatırım fonu payı başına 200 dolar eder bu. Yani herkes yatırdığı parayı ikiye katladı ve Pete de biraz fon yönetim ücreti aldı.